Yusuf mu? Evet. Öğrendim. <gülüyor> ben sizin şeyiniz biliyorum. Ben de aynı şeyi arz ediyorum. Ulul emre itaat farzdır kardeşim. Ulul emre itaat. Kaç yaşındasın? Otuz. Otuz. Bilmiyorsun bak. Seksen de Ulul emir kim mesela şu an? Şu anda Tayyip Erdoğan. Ulul emir Kur'an ve Sünnet'te yöneten kişiye derler. Şu an Tayyip Erdoğan Kur'an ve Sünnet'te mi yönetiyor? Hangi millet, hangi tek bir millet? Ateistlerle bir millet mi olacağız? Deistlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, demokratlarla, Laiklerle, lezbiyen, geyilerle, bir mi olacağız? Çıkış noktanızın sakıncalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten, fitne, fesat yayana, öyle ya, fesat, fitne yalan. Fesat mı yani? Abi bak, provokatör... O... Allah'ın düzenini istemek fesat mı demek? Dünyada bulunan bir güzel bir renk var mı? Var, Bunların... var. Ondan daha güzel renk var. Teala'nın dininin tek bir bayrağı vardır. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Eğer bir Müslümansak o bayrağı nisbar etmemiz lazım kendimize. Bak şu anda İslam'ın gerçek anlamında temsilcisi o bayrağı. demokrat bir Türkiye'yi temsil ediyor. Öyle değil mi? Değil kardeşim. Türkiye layık ve demokrat değil. Öyle bak. Temsil ettiği ülkede bu ülke işte. İslam da olsa İslam'ı te temsil eder. Şehitlerin kanı vardır, özgürlük vardır, yükselme vardır, onda her şey vardır ya. O zaman bu bayrağı kirlettiler diyebilir miyiz? Kardeşim, kirlettirmeyeceğiz işte. Kirlettiler mi? Kirlettiler. Laiklikle, demokrasiyle, işkicilerle, kumarcılarla, fahişelerle kirlettiler mi? Şimdi kim kirlettiler? 80 sene. Sistem kirletti mi? Dur, yok iznim yok. Ben izni Allah'tan alıyorum. Allah'ın dinlenen Allah diyor ki, Allah diyor ki iyi il, içinizden iyi anlatan ve kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. Ben de ondan dolayı Allah'ın kitabından izni aldık. Sıkıntı yok. Bugünkü sistem umurumuzda değil. Ya abi şunu görün ya İhası, siyasi Koralı, bilmem Miusk ya abi. Bunlar güzel şeyler. Abi güzel şeyler ama bak. Bunlar İslam Devleti'nde olsa daha iyi olur. Ya İslam Devleti'ne doğru gidiyoruz. arkadaş bu. Ne zaman gidiyoruz? gidiyordu? Ah için Erdoğan öldü, ölecek. Ya arkadaş. Yemin ediyorum. Lisede farelerin ciri tatlı, kalorifer kazan dairelerine o da yasaktı ya, yasaktı yapmayın. Ya şu an şükür buna da şükür abi yavaş yavaş yapmayın ya, yavaş, yavaş. aceleye gerek yok, aceleye gerek yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aleykum Esselam, nasılsınız, ya, iyisiniz? Yöportayı bakarız bir müşteri ya. <gülüyor> ee, Ustur mu? Evet, öğrendim. Evet. Diyor ki... Çekme. Çeksin ya, Sen çek kardeşim, o değil. Tamam, Diyor Hı. ki... Canım acımaz da diyor, baltanın sahibi benden olduğu için canım acıyor. Özellikle onun için uğradım. Geçen hafta uğradım, baktım. Baltanın diyor, ben... Ağaç. Ne yapıyorsun abi dur ha. Baltanın diyor sapı benden olduğu için ve bana darbe vurduğu için canım acıyor diyor ya. Çoksa diyor canım acımaz. Bunun için söylüyorsunuz? Yani videolarımı izlediniz. Ne için söylüyorum? Sizin için. Siz, yani bu düşüncedeki la ilahe illallah Muhammedurris. Hepimiz Müslümanız. Ben sizin şeyinizi biliyor. Ben de aynı şeyi arz ediyorum. Şimdi şeriat, şeriat hükümleri eşittir İslam. Ben de istiyorum gelsin. Ama şu anda konjektür o değil. Şimdi şeriat gelse Yusuf kardeşim hangi e, ehil ya da hangi e, insan yönetecek? Kime güveneceğiz? Kendi doğrultumla <gülüyor> beni yönlendiremezsin. O zaman Ama beni soru soracağız. Okey, ikimiz Müslümanız? Bak o ikimiz Müslümanız. Niye Kur'an'a göre konuşup anlaşamıyoruz? Kur'an'a göre konuşuyorum. Yok. Kur'an'a göre o zaman ben soru sorayım. Bırakın. Ama bak şimdi ulul emre itaat farzdır kardeşim. Ulul emre itaat... Kaç yaşındasın? 30. 30. Bilmiyorsun işte bak 80 dönem. Ulul emir kim mesela şu an? Şu anda Tayyip Erdoğan. Ulul emir Kur'an ve sünnette yöneten kişiye derler. Şu an Tayyip Erdoğan Kur'an ve sünnette mi yönetiyor? Onu söyledim. Şu an... Konju... Kur'an ve sünnette mi yönetiyor Tayyip Erdoğan? Bak. Başta onu söyledim. Şeriat gelse... Şeriat keser, bunu yönetecek. Kadısından tut, nedir? Halifesinden tut, nedir? Sen söyle, sen söyle, ben sana var. Aşırı... Yok, yo, ben oraya takıldım var dediniz mi? ya, ulul emire itaat farzdır. Peki ulul emir kimdir? Kur'an'ı terimleri güzel kullanmamız lazım. Bugün mesela Tayyip Erdoğan, Kur'an ve sünnete göre mi hükmediyor ki ulul emirimiz olsun? Yine Programım böyle çünkü. Hacı Bayram'a geçiriyorum şeyimi, hatta e, Hallacı Mahmut Efendi'yi bilir misin Hazretleri'ni, Hallacı Mahmut Hazretleri'ni? İş duymadık. İşte bak gördün mü İslam'la ya da yaşadığımız bölgeyle kopuz. Hacı Bayram, Velî... Bize Muhammed ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyanlar yeterli değil mi? Gökteki yıldızlardır. Yusuf kardeşim bak saptırmadan, benim derdim çok büyük. Muhsin Yazcıoğlu gibi bir insan şehit edildiyse bu memlekette, tamam mı? Bazı şeylerin zamanı var demektir. Bak ben Hacı Bayram'dan, ben şeyim, akşam namazını orada kılıyorum. Tekrar dönüyorum. Benim kızdığım nokta şu. Ne diyor bu adam? Bir olacağız, iri olacağız, deri Ya bekleyeceğiz kardeşim. Hepsi ee, ev... bir slogan İsa abi. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Slogan değilse gerçek maden, hangi millet, hangi tek bir millet? Ateistlerle bir millet mi olacağız? Deistlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Demokratlarla, Laiklerle lezbiyen, geyilerle bir mi olacağız? İyi parti denilen... İşte o Masa, bak ben siyaseti sevmiyorum. Yani Altınlı Masa'dan niye şikayetsizsiniz? Yani tek liderim var, tek bir reisim var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu yerinde Muhsin Başkan'dır. Onun üstüne ben reis tanımam. Olay bu kadar kat'i ve kesin. Tamam mı kardeşim? Muhammed sallallahu ve bugünkü güne gelse onu teröristle içeriye koyarlar mı koymazlar mı? Yoksa baş üstünde mi tutarlar? Aynı onu söyledim sana. İslam'ın yani şer'i hükümlerin gelmesi için İs abi sana soru soramıyorum. Sorduğumu cevap alamıyorum. Yani yayınlayamıyoruz Gerçekten ama. Yola çıkış noktanızın sakıncalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten fitne, fesat yayana öyle ya fesat fitne ya. fesat mi abi bak provokatör odur. Allah'ın düzenini istemek fesat mı demek? Abi bak bu şekilde olmaz ama nasıl Peki, olacak? Peki ben sana şu şunu... Ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Tamam, Şu anda Tayyip, Tayyip Erdoğan ama ben konuşuyorum. Tamam sen sorun. Tamam, Tayyip sen Erdoğan gitti. Gitti. Tamam. Kim gelecek? Bak <gülüyor> CHP gelecek. Tayyip Mer Erdoğan bak, mesele değil. Ama Mikrofonu sizin tutayım. derdiniz o. Ya, tut, sizin, ben, sizin, derdi, sizin derdiniz o. Tayyip Erdoğan gitmesi mi bizim derdimiz? 2000 yılında. Sizin derdimiz İslam'ın gelmesi. İslam gelecek bak, ama, ama İslam, İslam, İslam gelecek ama. Bizim derdimiz İslam'ın gelmesi. Konjüktür oluşacak kardeşim. Konjüktür dediğiniz şey. Evli misiniz? İkimiz evliliyiz. Bir, sancı çeker değil mi? Birkaç ay. Bu doğum sancısı. Bekleyin ya. Lan hepsi kelam. Bunların hepsi yorum. Kur'an'dan bir ayet söyleyeyim. Mesela Allah diyor ki hüküm Allah'a aittir. Ya da Allah diyor ki Allah nedir hükmetmeyen kâfirlerdir. Ya da Allah diyor ki yakinen iman eden bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır diyor. Biz Müslüman isek, bize yanlışı da koysalar, biz seçmeyiz. Biz Müslüman isek doğruyu seçeriz. Önümüze İslam sandığı koysunlar, İslam sandığını seçelim. Tayyip Erdoğan dediğimiz kişi, İslami bir yönetimi yok. Yıllarca onu ilk başa getirenler de diyordu ki, şeriat getirecek ama geldiği nokta belli. Lezbiyenlere, gaylere, biseksüellere onların ameliyatlarına yardım etmek. Geldiği nokta bu. Ama alem geçtiği bu ülkede Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz, izin vermez. Şu anda sessizler ayrı mesele. Nizamı alem gençliği hiçbir zaman müsaade etmez bir. İkincisi bana şu sorunun cevabını verir misin? Sistem değilsin. Tamam sistem değilsin. Kim gelsin? sen İsa abi ben Doğru. senden evet. bahsediyorum. Senin değişmenden bahsediyorum. Tamam benim değişmemden bahsediyorum. Ben şimdi örnek söylüyorum. Sistemi değiştiremedik diye bizi Allah'ın cehenneme koymaz. Ama kendimizi değiştirmediğimizden dolayı kalbimiz. Allah bizi cehenneme koyar. Cehennem. Doğru mu? Kalbimiz. Doğru mu İsa abi? Kalbimiz. Doğru mu? Doğru mu? Yok dediğim şey doğru mu? Allah yazan kalbimiz. İsa abi ya, dediğim yani, şey doğru mu? Hayır hayır sadece net ama bir şey. Gibi, ama <gülüyor> Allah yazan kalbimiz, İsa abi kalbimizi Allah yolunda yönelttiğin zaman o senin dediğin olur. Ama burada senin yaptığın da kelim kelim kelam senin yaptığın. Az da... önce ayetler okudum ama onlara kelam demeyiz değil mi? Allah'ın tamam. ayetleri deriz. Aşağı ve kelam öyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Bak ben diyorum ki. Kırkım Allah'a aittir demek ne anlıyorsunuz mesela? Bu ayette ne anlıyorsunuz? Şunun bana cevabını Hiç ver. ver. Hayır bana cevabını seni, seni yayınladığım zaman şunu söyleyelim o Hayır, zaman abi, abi, başla. Hiçbir ver. soruya cevap vermeyen adam. Hayır bana şunun cevabını ver de ben ona göre, ona göre seninle sohbet edeyim ya da soruna cevap vereyim. Şimdi bu sistem dediğinde kim? Nedir amacın ne? Sistem kim? İslam'ın yerine geçen şey. Şimdi sorumu soruyorum. 80 yılda bir gecede değiştirilen insanların dili ve dini bir gecede yerine gelmez ki. Tamam doğru. Faksiyon sancı bu. Doğru. Olacak. Peki doğru. sen değişebilir misin bir gecede? Sen veyahut ben bir gecede değişebilir miyiz? Ben bir saniyede değiştim. Allahu Teala benim kalbim. Bizim de sorunumuz bu zaten. Bizim de sorunumuz bu. Ortada büyük bir ateş var diyoruz. Toplumsal olarak o ateşe girmeyip <gülüyor> <gülüyor> kenarda durmak. Bizim tercihimiz ne mi? Allah'ı birlemek. Ama siz ayrımcılık yapıyorsunuz şu anda. Eğer bayrak ve vatan olmazsa dinin yoktur, yaşamazsın. Dünyada bundan mı güzel bir işte, renk var mı? Var, var. Ondan bilmek. daha güzel renk var. Teala'nın dininin tek bir bayrağı vardır. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah. O işte. O temsilcisi değil. Biz sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının ne olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Bu bayraktan hiç bahsedilmiyor. Eğer biz Müslümansak o bayrağı ispat etmemiz kardeşim lazım kendimizi. bak şu anda İslam'ın gerçek anlamda temsilcisi o bayrak. Bu laik demokrat bir Türkiye'yi temsil ediyor. Laik kardeşim. Ya, öyle değil mi? Değil kardeşim. Türkiye laik ve demokrat değil mi? Yıldız. Türkiye laik demokrat değil mi İsabe? Öyle bak. Temsil ettiği ülkede bu ülke işte. Kardeşim, İslam İslam'la olsa İslam'ı te temsil eder. Şehitlerin kanı vardır. Özgürlük vardır. Yükselme vardır. Onda her şey vardır ya. O zaman o bayrağı kirlettiler diyebilir miyiz? Kardeşim kirlettirmeyeceğiz işte. Kirlettiler mi? Kirletti. laiklikle demokrasiyle işkicilerle kumarcılarla fahişelerle kirlettiler mi? Abi şimdi kim kirletti? 80 sene. Sistem kirletti mi? Ya o sistem bu sistem değişecek diyorum ben sana. Hayır bu sistem bu bayrağı kirletti mi kirletmedi mi? O, o ki gerçekten ne? samimi bir Müslüman isek şu anki sistem kirletmedi elhamdülillah. Laik ve demokrasi de. sistemi kirletmedi mi bunu? Sen şunu şunu niye anlamak istemiyorsun? 80 senede ekilen tarlalardaki 80 sene, 80 sene diyorsun. 8 saniyede hasat yap. Olmaz mı? başta yine söyledim. Bu bahsettiğiniz Olmaz. şeye katılıyoruz. Bir yanda değişmez sistem ama biz bir yanda değişebiliriz. Bir millete tefrika düşman giremez. Bunu ben söylemiyorum. Şu an toplum tefrika içine değil mi? Böyle kıyıya İsa abi, İsa abi. Şimdi ben sana şunu sorayım. İsa abi, ben sana sorayım mı? Ben sana şunu sor. Tamam sor yine sor. gibi. İsa abi, bir dakika dur. İsa abi, bir dakika dur. Dur. Yok iznim yok. Ben izni Allah'tan alıyorum. Allah'ın Allah dininden alıyorum. Allah, Allah, Allah diyor ki Allah diyor ki iyiliği içinizden iyi anlatan ve kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. Ben de ondan dolayı Allah'ın kitabından izni aldık. Hayır, hayır. Sıkıntı yok. Ondan Bugünkü sistem de... umurumuzda değil. Bir dakika de Daha imanım var ki. korkmuyorsan evet. haykıracaksın ben. Haykırıyoruz. Yapıyorum. Zaten, Zaten yapıyorum. videoları izlerseniz haykırdığımızı görürsünüz. Heryalizmine kap... nasıl haykırıyorsam haykıracaksın. Çünkü Müslümanın Allah'tan başka hiç kimseden hiçbir güçten korkusu olamaz. abi gerçekten samimiysen, o ki tefrikaya karşıysen, ayrılı samiyet ölçer mis? Tamam, o soracağım ondan <gülüyor> ölçeceğiz. Hayır, hayır, <gülüyor> Şimdi tamam gerçekten samimiysen soru sorayım. Tefrikadan bahsettin, ayrılmaktan bahsettin. Bugün bugünkü Sistem, partileriyle bugünkü toplumu ayrıştırmamış mı? Aa, AK Partisi, CHP'si, MHP'si, HDP'si toplumu ayırmadı mı? Sen 10 yaşındaydın. 10 yaşındaydın belki hani e, şey yapabilirsin, tasavvur edersin. 10 yaşında bu ülkede Ramazan ayında kadeh tokuşturan idarecileri gördük biz. Başbakanlı, Cumhurbaşkanlığı Ya niye bunu? Bugün de zinayı serbest e, bırakan bir yönetici var. Bir onu geçen de söyledim. En büyük hata Allah'ın yasak kıldığı bir şeyse sen serbest bırakamazsın. Beşer şaşardır. Evliyalar dahi hatalar. Yapar. Peygamberler hariç. Yani bunu niye kabul etmiyorsun? Bu adam başbakan. Veya idareci. 80 milyon artı insan. Ya abi şunu görün ya. İhası, siyasi koralı bilmem. Mius. Ya abi. Bunlar güzel şeyler. Abi güzel şeyler ama bak. Bunlar İslam Devleti'nde olsa daha iyi olur. Ya İslam Devleti'ne doğru gidiyoruz. Arkadaş bunu... ne zaman gidiyoruz? Aa, Tayyip Erdoğan öldü ölecek. Ya arkadaş Tayyip... kim getirecek bu şeriatı? Cumhuriyeti ya da Türkmen Tayberdan'la var olmadı. Ondan sonra gelecek olan var. Çok güzel. Yerine hazırlananlar var. Yapmayın böyle ya. Kim hazırlıyor? Bu insanlar şeriatı getirebilecek evet. potansiyelde insanlar değiller. Bu adam getiremeyecek zaten. Ömrü ve şey yapmayacak. Allah nasip ederse bu Allah nasip. Evet ya bu dedik ya bu birden olmaz. Allah nasip ederse bu adamdan sonra hazırlanan tamam mı? Var yani. Var insanlar var. Öyle mi Ama düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum. 2000. Delilini, belgeni. Ben sana delil belge söyleyeyim mi? Takip edecek misin? Söz mü? Vaktim daralıyor yine, akşam namazına şehitime ben gideceğim. Kadir Mısıroğlu, sen, e, ne diyorlar ona ya? PR, ne yok başka bir şey. Hani yükselme neydi o şey? Getiremedim. PR değil de, ya şu hani seyretme ya da desene onu getir. Rating mi? Ha, rating uğruna. Beni şey yapma, iğneleme. Sen oku, önce sen kendini bir hizaya çek. Ondan sonra hafta... Deliği söyledim abi. Abiciğim bak ben Hayberdön'den de... sonra hazırlanan bir ekibin olduğunu abi, söylediniz. Ya. Kadir Mısıroğlu mu var ya rahmetli dinle takip et ondan sonra göreceğiz abi. Allah emanet ol. Çok teşekkürler evet. abi. Arabalardan geçilmiyor. Ekonomiden vurmaya çalışıyorsun. Yok yok, yok ekonomiden şey... vurmak istemiyorum. Benim derdim ekonomi değil. Abi, inan ekonomi benim değil. Derdim, benim, derdim benim derdim inanç. Var. Benim derdim din. Var. Benim derdim İslam. Allah'ın rızası. Evet. Burada da ekonomi için değiliz. Allah'ın dosu. Geçimimizi yayın, sağlıyoruz. Yayınlayın hadi. Karşıt görüşe de ben sizi karşı görüş olarak görüyorum. Tamam, tamam. Elhamdülillah Müslümanız ama Müslüman içinde de. Bak, Peygamberleriz'in zamanında var mı Tarikatlar, cemaatler, cemiyetler, cemiyetler, bu ne ya? 40 fırkaya bölünmüş insanlar ya. Niye partiler için ama... bunu niye söylemiyorsunuz Büyük da? da. Tamam, niye partiler için bunu söylemiyorsunuz? Partiler de bölmüş memleketi CHP'li, yani, AK Partili, MHP'li, HDP'li. Zaten yoktur. Ama şu günün şartlarında bu olması da olmuyor işte. Ya rahmetli Erbakan da bu yoldan yola çıktı ya. Ne yapsaydı? Yapmayın. Yemin ediyorum lisede Farelerin ciri tatlı, kalorifer kazan dairelerini orada amas kılıyorduk, yasaktı ya, yasaktı yapmayın ya. ya. şu an şükür, buna da şükür. Abi yavaş yavaş, yapmayın ya, yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Abi bak evleniyorsun, dokuz ay sonra, 6 ay sonra doğum sancılar başlıyor, ondan sonra doğuyu... Yani birden olmuyor bunlar ya. Videoyu seyretmek istiyorum. Bakın PR neydi o? Rating ne olacak? Allah emanet Allah nurunu tamamlayacak abi ayet ya bu, yani gerek yok. Ama böyle yaparak da olmaz yani Olmaz gerçekten olmaz Aa, Teşekkürler Haysa abi Hayırlı günler, hayırlı akşamlar Haysa abi Hadi gidelim <gülüyor> والظلاير في وني خايف